emin olduğunu duydum zaten ellerden elin olduğunu hiç sevmedin mi neden söyledin yüzüme baka baka yalan olduğunu Yalnız söndü alim gibini kaldı. Güneş doğunca seni bir uyandım Yine yaktım sigaramdım Külü kaldım benim içim yandı Söndü alev gibi ne kaldı şimdi deli biri inandım Ne yalansın neler umdum Neler oldu göremedim Bir ay ışığı gibi sabah aldı Güneş doğunca seni bir uyandım Call al güneş doğunca seni bir uyan